Arkadaşlar merhabalar. Biliyorum alışıksınız benden hep teknoloji ürünlerini incelemeye ama malum bizim kanalımız tavsiye kanalı ve inceleme kanalı. Dolayısıyla bu videomda sizlere Avis oto kiralamadan kiralanmış 26.000 kilometrede bir Fiat Linea 1.3 95 beygir gücündeki arabanın bir depo mazot ile kaç kilometre yapabildiğine dair bazı bilgiler de sunmak istiyorum. Değişik değişik parça parça her yerden çektiğim video ve resimleri arada ekleyeceğim. Bir Fethiye'den Ankara'ya Anıtkabir ziyaretimizi ve sonrasında dönüşte Eskişehir'de. Yani bu tur üzerindeki bütün güzergahtan size değişik değişik bilgileri aktaracağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Saat sabahın. 3'ünü geliyor. 2.45 olarak görüyorum şu an Ankara'ya Atatürk'ümüzü ziyarete. Yola çıkmak üzereyiz. Evet yolculuğumuza sisle başladık. İyi oldu. I'm just Avviyon sınırlarına geldik. Afyon bizi sislerle karşıladı. Mazot durumumuz 100 km'de 4.5 litre devam. Saat 8-10 e var. Yaklaşık 1 saat kadar daha yolumuz var. Dostlar merhabalar, soğuk bir e, Afyon-Karahisar akşamında. Her yerlerim de titriyor, arabanın içi sıcaktı tabi, alışmıştık oradan. Burada bir çekim daha yapma gereği duydum. Bir tam depo mazot ile bir Ankara, bir Eskişehir yapmayı başardım. Ancak 1000 km yapmayı tabii ki başaramadım. Video içerisinde belli yerlerde belli bilgiler verip bunu da anlatacağım. Eskişehir içerisinde, şehir içinde bazı dolaşımlar oldu. Bunlarla ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Daha sonra dönüş yoluna geçtim. Dönüş yolundayken Arkadaşlar Afyon'a kadar Şey yapmadım Çekim yapmadım Afyon kavşağından sonra Yani biliyorsunuz Eskişehir Afyon arası Oldukça düz uzun Biraz sıkıcı gelebilecek ama yakıt Konusunda istikrar sağlayan bir yol Asıl buradan sonrası bizim o tarafa Yani Ege'ye doğru giderken yollar oldukça Dönemeçli virajlı Rampalı olacak bu nedenle Özellikle çekimi burada yaptım Buradan sonrakine bir daha bakacağım şu an için yol bilgisayarına bakacak olursak yine 860-870 kilometre civarı menzil veriyor ama e, tabii tabi dümdüz yoldu ve normal yani bu menzili vermesi. Şu ana kadar ortalama 80 kilometre yuza geldim. Buraya kadar. Trip bölümünü değiştirdim. E, değiştirmesi bir gün şuydu. A ve B olarak malum yol bilgisayarı tutuyor. E, bir kısmını Eskişehir'den bu tarafa doğru olarak sıfırladım. Birisi toplam yol olarak devam ediyor şu an kayıt yapmaya. Öbürü Eskişehir'den buraya doğru kayıt ediyor. Yani Fethiye istikametine. Güzergahta bakacağız şimdi nasıl olacak. Arabamızın uyarı ışığı yanıyor. Sağ ön lastik hava basıncı, basıncı. yetersiz diye ama 5 ayrı benzin istasyonu gezdim. Hepsinde de internette verilen bilgi doğrultusunda en ideal hava basıncının 33 olarak görülüyor. Bu beşinci benzin istasyonu arkadaşlar neredeyim? Türkiye Petrolleri'ndeymişim. Ee, buradaki de maalesef hatta arkadaki rakamı kendi kendine sayıyor. 31, o şey, 34, 61, 59. Bunda da maalesef e, hava basmayı da gerek görmedim ama bundan önceki dört tane de birisi 27'den 33'e yükseltti güya. Ama uyarı ışığımız hala yanıyor. Ondan önceki 33'tü. Yine 33 dedi. Yani yapabileceğim bir şey yok dedi. Yani sanki hava lastiği 33 gibi görünüyor ama e, yine de şey devam ediyor. Uyarı devam ediyor. İlerleyen benzin istasyonlarında tekrar deneyeceğim. E, bakalım. Valla titremi için kusura bakmayın arkadaşlar. Hakikaten hava <gülüyor> çok <gülüyor> Ellerim titriyor. E, bir eşim az önce verdi. Bir sıcak kahve içeyim. Yola devam edeceğim. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Keçi borlu Dolaylarındayım. Bir BP istasyonuna geldim. Yol bilgisayarımız hala bana 750-800 km civarı menzil veriyor ama zaten gidiş şeklime göre veriyor onu. Şu an gece yarısı 12'ye geliyor olması lazım. BP'ye neden girdim? Yine 35'e ayarlayarak lastiğe hava verdim. Arkadaşlar sağ ön lastiğim bu. Yani ısrarla araba bana ön lastik basıncı yetersiz uyarısı veriyor. 32, 33, 34, 35 tek tek verdim. Birazdan ilerlerken tekrar kontrol edeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar, Burdur il sınırlarına girdim. 10 Kasım sabahı saat 3'te çıktığımız yolculuğun toplam 1300 kilometresini falan devirmiş olduk. Trip sıfırladığımdan beri de yaklaşık 600 kilometre civarı gelmiş durumdayım. Fethiye'ye 193 kilometre diye az önce gördüm tabelada. Yol bilgisayarımız 620 kilometrelere kadar indi. Ee, devam edeceğim daha sonra. Gurdur'u da bitirdik. Çavdır dolaylarındayız yani şu an. Fethiye'ye yanlış hatırlamıyorsam galiba 120 km falan kalmış olması lazım. Takriben 1 saat sonra falan yolculuk bitmiş olur. Trip sıfırladığımdan beri 400 km'deyim şu an. Yolculuğunda 1360 km'de falan toplam. Ee, menzil şu koşullarda hala 550-600 km arası gaz durumuna göre değişiyor. Finale doğru 1-2 video daha çekerim. Arkadaşlar saat 3'e geliyor. Ee, Seki kavşamdayım şu an. Orayı bilenler bilirler. Ee, birazdan Karabel rampasına doğru tırmanacağım. Rakım 1360 olacak yanılmasam. Yarım depo azotum hala duruyor. Zannediyorum Fethiye'den önce 1 veya 2 Kayıt daha yapabilirim belki diye düşünüyorum. Dostlar 12 Kasım'dan size merhabalar. 10 Kasım sabah saat 03'te başlayan yolculuğumuz yaklaşık yarım saat bir saat sonra biliyorsunuz Avisten kiralamıştık almıştık arabayı. Aslında zamanımız var ama işimiz gücümüz var o yüzden gidip arabayı teslim edeceğiz şimdi. Arkadaşlar özetlemek gerekirse malumunuz Avisten Rentekardan. 3 günlüğüne fiyat linea 1.3 95 beygir gücündeki multijet arabayı kiralamıştık ve 1000 kilometre yapabilecek miyiz bir depoyla diye deneme yaptık. Avis'in araç kiralama prosedürlerine göre arkadaşlar full depo veriyorlar. O bir depoyla arkadaşlar ilk denememizi biz giderken yaptık ama Ankara içerisinde diğer forumdaşlarla, forumdan arkadaşlarla buluşmak istediğimizde Ankara içindeki kaybolma maceralarımız, gereksiz yere turlamalarımız, 10 Kasım trafik yoğunluğu, gidiş güzergahında verileri paylaşacağım altyazı olarak. Yanılmıyorsam 900 kilometreye yakın kaldık. Hatta 860'larda falan kaldık. Depo bitti yani mazot bitti. Dolayısıyla onu başaramadık. Eskişehir'e geçmiştik biz oradan. Ankara Eskişehir. Eskişehir'deyken 240 liraya doldu arkadaşlar. 40 litre mazot. Deponun en dibine kadar kullandım arkadaşlar mazotu ve gerçekten de 40 bilmem kaç litre mazot aldı 240 lira tuttu. Şimdi yine Avise full depotisime etmek için Avise en yakın olan rent işte benzin istasyonu neresi ise oradan biz de dolduracağız. Arkadaşlar benzin hala 535 kilometre gösteriyor şu an ya çekebiliyor musun onun? bir dakika. Evet. 550'ye kadar yükseldi. Çünkü bu bizim ile ilgili. Bir uzaktan alır mısın canım? Hadi 80'le gidiyoruz. Genellikle tamam yeterli. Sağ. Ol. Genellikle zaten yol boyunca hep arkadaşlar bu tempoda gittik. Hep 80'le gittik. biz hani denemek istedik. Yapar mı diye. Yapıyor arkadaşlar. Ama işin gerçeği şu. Matematiksel verilerini de paylaşıyorum size zaten. Öncesinde paylaştım yine altyazı olarak da vereceğim. Şu ana kadar ben kaç kilometre yapmışım toplam söylüyorum size 1470 kilometre yapmışım. Daha yaklaşık bir 30 kilometrem falan var. Bunun haricinde hemen şu önemli onu söyleyeceğim size bakıyorum şu an 508 kilometre kesintisiz yol yapmışım. Buradaki önemli olan nokta şu arkadaşlar giderken yaptığımız ortalama tüketim ile Dönüşte yaptığımız ortalama tüketim arasında müthiş bir fark var. Çünkü giderken şehir içinde çok çok çok fazla dur kalkımız oldu. Ama dönüşte ben artık şeyden sonra trip sıfırlaması yaptım. Artık tamam bitti. Eskişehir'de de işimiz bitti. Tamamen Fethiye'ye dönüyoruz diye karar verdiğimizde o noktada sıfırlamıştım. Kesintisiz bir başladık 80. Burada gelene kadar 80 kilometre şeklinde. Ama yani sonuçta 1000 kilometreyi yapıyor mu bir depoyla? Kesinlikle yapıyor. Fazlasını da yapıyor arkadaşlar. Ama burada önemli olan şu 600, 700, 800 kilometre gibi mesafeleri başından sonuna kadar kim e, saatte 80 kilometreli gitmek isteyebilir? Bu biraz tartışılır. Çok istisnai bazı noktalarda e, yüzü, yüzonu gördüm. Giderken çalışmamıza geç kalmayayım diye giderken çok nadir bir iki kere yani 2-3 dakikalık 130-140 falan gördüm. Onun haricinde arkadaşlar seyir hep 80, nadiren 90 dolaylarındaydı. Sonuç itibariyle ben arabanın genel durumundan da memnun kaldım. Tipik bildiğimiz yerli araba. Dikkatimi çeken en önemli unsur, unsur gaz verdikçe içeriden olmaması gereken bana göre bir dizel şıkırtısı var. Şakır şakır şakır şakır diye ses geliyor sürekli ama bunu Linea'nın standart yani sabit kullanıcıları daha iyi bilirler. Sonuçta ben kiralık araba kullanıyorum. Daha fazla detaylar olursa arkadaşlar aklıma gelen bunun sonrasında evden de size arkadaşlar aklıma şunlar geldi hatırlatmak istiyorum diye ek notlar girebilirim. eğer bu notları girmeyecek olursam burada zaten sonlandırırım videoyu. Kaptanım sonuna kadar izlediyseniz tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Daha sonraki test, deneme ve tavsiye videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.